Ulusal Afrika Sanat Müzesi'nde, Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde yaşayan çok ve etnik grubuna mensup kişiler tarafından yapılmış bir maskeye bakıyoruz. Bu maskenin erkek bir dansçı tarafından kullanıldığına inanıyoruz. Her ne kadar bu maskede ideal bir kadın figürü betimlenmiş olsa da. Bu maskeyi ve üzerindeki oymaları yapan erkeklerin, kadınları, özellikle de birçok sağlıklı çocuk dünyaya getiren genç kadınları şereflendirmek için yaptıklarını düşünüyoruz. Kadınlara verilen bu şeref, anaerkin yani anne soyundan devam eden bir toplum olan çok ve toplumu için çok önemlidir. Maske, kadınlara verilen önemi vurgulamasının yanı sıra toplumun kurucu kadın atalarının da hatırlanmasını sağlıyor. Çok ince ve oyulması zor olan bir ahşaptan yapılmış. Bu maskenin üzerinde lifler ve çok şatafatlı bir saç modeli görüyoruz. Dans sırasında kullanılan kostümün geri kalanını da düşünelim. Kostümün dar ve vücuda oturan bir şekli olup rafyadan ve peştemalden yapılmış olduğunu düşünüyoruz. Dansçının aynı zamanda tahtadan yapılma göğüsler takıyor olması da çok olası. Sürekli dans diyoruz ama bu gösteri sırasında dansçının zarif bir şekilde yürüdüğünü düşünüyoruz. Çok ve kadınlarının yürüyüşü de zaten son derece zarif, akıcı ve yavaştır, saygı uyandırır. Dansçı, kadınlara ait bir yüzü ve tahtadan yapılmış göğüsleri kullanmasına rağmen bir kadını canlandırmıyor, amacı cesurca doğum yapan, içsel bilgeliğe sahip, güzel kadınları gururlandırmak. Maskeye bir sakinlik duygusu hakim öyle değil mi? Gözlerin ve ağzın kapalı olması, kadının içine döndüğünü ve konuşmadığını ifade ediyor. İnanışa göre kadının, hayatının bu devresinde konuşmaya ihtiyacı yok. Ona saygı duyulması gerekiyor. Ayrıca zaten ne olduğunu bildiği şeyleri görmesi için de gözlerini açmasına gerek yok. Maske koyu kırmızı renginde. Bu rengin kırmızı toprak ve yağ karışımıyla elde edildiğini düşünüyoruz. Gözlerin etrafındaki beyaz toz ise maneviyatla ilişkilendirilebilir. Gözler yüzün en önemli kısmıdır. Maskenin olması gerekenden büyük olarak yapılan gözleri kadının manevi güçlerine, altıncı hissinin kuvvetli olduğuna, gücünü doğurganlığından aldığına işaret eder. Yüz son derece simetrik. Çene kısmında daralıyor göz-kulak kısmında genişliyor. Geniş ve açık alnına, gösterişli bir saç modeli eşlik ediyor. Maskenin bütününde, çizgiler tarafından ikiye ayrılmış dairesel şekiller göze çarpıyor. Aynı dairesel şekilleri, küpe ve kulaklarda da görebiliriz. Yan tarafındaki tamir izlerinden yola çıkarak, maskenin kullanıldığı dönemde son derece önemli ve sevilen bir maske olduğunu söyleyebiliriz. Maskenin üzerindeki deliklerin de kadınların değişik anlamları olan dövmelerine benzetilmek için yapıldığını düşünüyoruz. 20. yüzyılın başlarına kadar Avrupalıların çok velilere hakkında pek bir fikri yoktu. Portekizliler 19. yüzyılın ilk yarısına kadar çok velilerle ticaret yapmıyorlardı. Bunun için ne yazık ki elimizde çok fazla belge yok. Halbuki çok veliler daha önce çok büyük olan bir krallıktan ayrılmış, ve Afrika'nın değişik yerlerindeki birçok değişik grupla ticari ilişkiler kurmuşlardı. Bugün ise Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ndeler. Ve sayıları 1 milyona yakın. Bu maske her ne kadar zamanının ideal kadın ve ideal erdemlerini simgeliği olsa da saç stili bugün hala kullanılan ve hala moda olan bir stil. Bu maske bir kadının nasıl mükemmelleştirilebileceğinin çok güzel bir örneği.